Merhabalar, Ocak ayının dördüncü haftasına geldik bile. Ee, bu haftaki Özlem ve programının konusu takıntılar. Size takıntılardan söz edeceğim. Pek çok kişinin hayatını cehenneme çeviren, e, ilişkilerini bozan, hayatlarını zorluklarla yaşamasına sebep olan, sadece kendi hayatlarını değil, çevresindekilerinin de hayatını çok zorlaştıran takıntılardan söz edeceğiz. Takıntılardan söz ederken de, size farklı bir kereviz salatası yapmayı istiyorum. Salata ile biraz başlayalım. Bakıntılarını da içine yerleştirelim. Salatamızda hem kereviz hem de elma olacak. Ben sizin için kerevizle elmanın büyük bir kısmını rendeledim. Şimdi kalanını da birlikte rendeleyelim. Burada bir kereviz ve bir tane elma var. Kerevizimiz büyükçe bir kerevizde. Elma da orta boy diyebilirim. Evet, takıntı dediğimiz ne? Ya sevdiklerime bir zarar gelirse, e, ya e, ağzımdan hiç istemediğim kelimeler çıkarsa, ya Allah'a küfür edersem, ya bir yere dokunursam ve mikrop değerse, dokunduğum yerden bana pislik bulaşırsa, Ellerimi şu kadar kere yıkamalıyım temiz olması için. Ee, dokunduğum yere beş kere dokunmalıyım başıma kötü bir şey gelmemesi için. Halının kenarına dokunursam annemin başına bir şey gelebilir gibi birçok insanın kafasından atamadığı olumsuz düşünceyi biz sakıntı olarak tam, tanımlıyoruz. Bu düşünceler kafasına takılan, saçma sapan olduğunu bildiği halde insanların aklından atamadığı bu düşünceler o kadar sıkıntı, o kadar stres yaratmakta ki insanlarda rahat rahatlayabilmek için bazı davranışları da yapmaya başlamakta. Nasıl davranışlar bunlar? Mesela ellerinin kirli olduğunu, sürekli kirli olduğuna inanan kişiler devamlı ellerini yıkamaya çalışmakta, her yerden kendisine mikrop bulaşacağını düşünen kişiler ıslak mendillerle dolaşmakta, her tarafı silmeye, muslukları, dokundukları yerleri silmeye çalışmakta, ibadet ederken. İşte belli kelimeleri söyleyip söylemediğine, başlangıçta bazı kelimeleri söylemediğini düşünen kişiler defalarca aynı şeyleri tekrarlamaya çalışmakta. Bu yüzden ibadeti aksamakta, uzamakta gibi. Evet, elmalarla kerevizleri rendeledik. Şimdi sosunun yapımı için yoğurt ve mayonezi karıştırıyorum. Miktarları yazılı olduğu için tekrarlamıyorum. Ee, sadece yoğurtla yapabilir misiniz? Tabii evet yapabilirsiniz. Ben ama değişik bir tat katması için yoğurdun içine biraz da mayonez katıyorum. Ama sadece yoğurtla da yapabilirsiniz. Böylece kalori hesaplamalarında daha uygun olur. şöyle iyice karıştırıyorum yoğurdun kültükleri kalmasını istemiyorum içinde İyice karıştırdıktan sonra kerevizle elmamızın üzerine döküyoruz. Tuzumuz, şu zayıf sanırım. Biraz tuz atmak yeterli olacak. Elma da olduğu için çok fazla tuz atınca tadı yeterince iyi olmuyor. Evet, bu dediğim takıntılar başlangıçta çok yoğun miktarda olmasa da belli bir süre sonra günün bütün kısmını almakta ve kişi sürekli aklındakileri düşünmekten kendini alamamakta. Hatta bazen düşündüklerimi tekrar düşünür müyüm, unutup tekrar düşünmem gerekebilir mi diye düşünmeye başlamakta. Örneğin size danışanlarımdan bazı örnekler vermek istiyorum. Bir danışanın önünden herhangi bir kedi geçtiği zaman tekrar eve dönüp bütün eşyalarını değiştirme ihtiyacı duyuyordu. Bunu sadece kendisinin yapması da yetmiyordu. Bunu annesinin de yapması gerekiyordu ve hiçbir yere gitme şansı olmuyordu. Çünkü sokaklarda malum biliyorsunuz pek çok sayıda kedi bulunabiliyor. Dolayısıyla her kedi geçişinde tekrar gidip bütün üstünü çıkarıp, tekrar değiştirmesi gerekiyordu. Bir başkası ise belli evlere hiçbir evde gidip oturamıyordu evlerin kirli olduğunu düşündüğü için. Bu nedenle hiçbir eve gidemiyordu. Eve misafir geldiğinde ise bütün koltukları tekrar silmesi gerekiyordu, yerleri tekrar silmesi gerekiyordu. Eve her giren çıkanla birlikte saatlerce temizlik yapması gerekiyordu. Takıntılar elbette sadece temizlikle ilgili değil. Bunlar kirlenme ve temizlikle ilgili olanlar en sık gördüklerimiz ama cinsellikle ilgili takıntılar da olabiliyor. Acaba benimle cinsel ilişkiye girmiş olabilir mi? Söylediği şeylerle bana cinsel anlamda bir yerime dokunmuş olabilir mi gibi, bakışlarıyla benimle cinsel bir şey yaşamış olabilir mi gibi takıntılar ve bundan kurtulmak için yapılan belli hareketler olabiliyor. Yine bir başka kompulsif dediğimiz bir davranış. Ütüyü fişte unuttum mu? Gazı kapatmayı unuttum mu? Şu gazı defalarca kontrol edip. Tam kapıdan çıkmak üzereyken tekrar tekrar kontrol edip yolun yarısına kadar gittikten sonra tekrar yoldan geri dönüp kontrol etmek isteyenler de hayatı zora çevirenler ve bunları ne yazık ki çevresine de yapmak için zorlayanlar, yapmadığında kızanlar, alınanlar, e, takıntılı dediğimiz kişiler. Bu kişilerin e, sevdikleri, yakınları, çevresindekiler de bunlardan e, ne yazık ki nasibini almakta. Çünkü kişiler bunları yaparken çevresindekileri de bunu yapmaya zorlamakta. Yapmadıklarında da Takıntılar yaşatmakta. Temizlikle ilgili takıntısı olan bir kişi eşi eve geldiğinde tamamen eşi, çocukları eve geldiğinde tamamen bütün eşyalarını çıkarmasını istemekte. Kapıda işte ev elbisesi, ev terliği, ev iç çamaşırı gibi her şeyini giydirmekte ve ancak kapıdan o şekilde girmesine izin vermekte. Veya işte başka bir kontrol takıntısı olan bir kişi... Eşyaları, gece bütün evi kendisi bir kez dolaştıktan sonra eşinin de bir kez dolaşıp elektriğin, ütünün, muslukların, gazların tekrar tek tek kapalı olup olmadığının kontrol edilmesini talep etmekte. Ve bu yaklaşık bir saat süren eylemden emin olamayıp gecenin üçünde tekrar aynısını bir kere kendisi yapıp sonra eşini uyandırıp tekrar yapılmasını isteyebilmekte. Böyle bir hayatın nasıl olacağını Düşünün nasıl bir hayat yaşanıyor, nasıl bir hayat devam ediyor. Bu tür takıntıların iş yerinde olan versiyonları da kişinin işe konsantrasyonunu düşürmekte, iş performansını düşünmekte. Bütün gün kendi yapacağı iş yerine takıntılarıyla uğraşmakta, takıntılarıyla ilgili şeyleri düşünmekte ya da onları yapmak zorunda hissetmekte. Bir danışanım şöyle bir şeyden bahsetmişti. Halının ortasına basarsam e, annemin öleceğini düşünüyorum. O yüzden her zaman halının kenarlarına basmam gerekiyor. Ancak halının kenarlarına basarak kendimi rahat hissedebilirim. Halının ortasına basmama hiçbir zaman imkan yok. Yani yanlışlıkla halının ortasına bastığı zaman nasıl bir sorun yaşayacağını, ne kadar çok üzüleceğini düşünebilir.